Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Eylül 2019 astrolojik gündemi siz sevgili oğlak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere Evet sevgili oğlaklar sizlerle aslında uzunca dertleşmek lazım çünkü 2019'un başından beri tabiri caizse başınıza gelmeyen kalmadı diyebilirim Özellikle haritasında oğlak sterlimi bulunanlar veya yükseleni ay burcu güneşi oğlak olanlar Fazlasıyla zorlandığı Çok ciddi bir dönüşüm sürecine girdi ve hayatlarında birçok şey değişti diyebilirim. Yani 2019 öncesine ve 2019 sonrasına baktığımız zaman, bugünkü geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok ciddi farklılıklar, çok ciddi başlangıçlar, bitişler, kayıplar ve kazanımlar yakalamış olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Hayata karşı bakış açınızın fazlasıyla değişip dönüştüğü, çok zorlansanız da aslında çok fazla büyüdüğünüz, değiştiğiniz ve ön yargılarınızı, tabularınızı yıktığınızı, bir yıl oldu ve olmaya da devam ediyor diyebilirim. Özellikle Temmuz ayı sizi fazlasıyla zorlamış olabilir. Çünkü tutulmadan çok özür tutulmalara iyiydi Ve bu tutulmalar e Oğlak Burcu'nda ve Yengeç Burcu'nda yani sizin birinci evinizde ve yedinci evinizde gerçekleşti. Dolayısıyla bu e açık düşmanlıklar, her alanda yenilikler ve e kadersel kontrol dışı olaylar fazlasıyla hayatınızın gündem maddesine oturdu sevgili oğlaklar. Ağustos ayı biraz daha sakin geçmiştir diye umut ediyorum. E ancak Eylül ayı da çok iyice etkilerle dolu. E bu ...durumu artık toparlamaya başlıyoruz ve 2019'un artık taşlarını yerine oturtmaya başlıyoruz sevgili oğlaklar. Eylül ayının gündemine dönecek olursak hemen 1 Eylül'de Merkür Uranüs ve Venüs Satürn arasında çok güzel etkileşimler var. Bu etkileşimlerle beraber özellikle hayata karşı bakış açınızı değiştirecek yeni insanlarla tanışmak, yeni eğitimler almak, yeni yerlerde seyahatlerde bulunmak ve yeni kültürler tanımak noktasında... Kalıcı başlangıçlara imza atabilirsiniz. Belki taşınma planlarını söz konusu olabilir. Belki yer değişikliği, dediğim gibi seyahat, e, özellikle yurt dışı seyahatleri, yabancı dil eğitimleri, kendi vizyonunuzu geliştirecek, e, hayata bakış açınızı değiştirecek yeni eğitimler ve yeni bir bakış açısı perspektif kazanmaya başlayacaksınız sevgili oğlaklar. İki eylül günü biraz sert enerjilerle dolu aslında. Yine 9. evinizde gerçekleşecek bu sert enerjiler ve 12. evinizde 2 Eylül günü yaşayacağınız öfke patlamaları biraz hayal kırıklıkları bilinçaltınızdaki o eski yaraları tekrar deşebilir. Özellikle uzaklardan gelecek haberler belki sizi bir süreliğine rahatsız edebilir veya... Yaşayacağınız o bilinçaltı travmaları sizin vizyonunuzu, hayata bakış açınızı, hayattan beklentilerinizi, hayata ne için geldiğinizi ve bu dünyadaki amacınızı sorgulamanızı sağlayabilir ve bu nazarla dediğim gibi bakış açınızın oldukça değişip gelişeceği ve kendinize değer katacağınız bir Eylül ayı sizi bekliyor olacak. Ancak 2 Eylül gününe dikkat etmekte fayda var e, sevgili Oğlaklar. 3 Eylül günü ise Merkürle Mars kavuşuyor yine sizin 9. evinizde. Bugün özellikle fazlasıyla fikirlerinizi görüşlerinizi paylaşırken kırıcı olmamaya ve fanatizme gitmemeye gayret gösterin. Özellikle örnek veriyorum dini, siyasi, politik konularda Birileriyle tartışma yaşarken, birilerine fikirlerinizi paylaşırken lütfen fazla sert çıkışlar yapmamaya ve fanatizme gitmemeye gayret gösterin. Çünkü burada e, sizin düşündüğünüz gibi karşıdakinin de düşünmesini fazlasıyla iste, isteyebilirsiniz. Bu konuda motivasyonunuz çok yüksek olabilir. Ancak dediğim gibi bu her zaman mümkün olmayabilir. Burada özellikle eğitimler almak, seyahatlere çıkmak konusunda daha hırslı olacaksınız. Ancak bu bu alanda da dediğim gibi Mars'ın etkisini biraz yumuşatmakta fayda var sevgili Oğlaklar. 5, 6, 7 Eylül günleri Oldukça iyicil etkilerin hakim olduğu günler sevgili oğlaklar. Özellikle yine dediğim gibi yeni eğitim fırsatları, yurt dışı imkanları, yeni e, kültürler ve yabancı dil öğrenme konusunda e, şanslı etkiler söz konusu. Ve uzaklarla ilgili bu ay özellikle gündeminiz çok fazla. Belki uzaklara taşınmanız, belki e, yurt dışı planları, belki dediğim gibi yeni eğitimler ve yeni diller, yeni kültürler keşfetme veya uzaklardaki tanıdıklarınızla ilgili gündemlerin... Hayatınızda fazlasıyla yer etmesi gibi konular ee, söz konusu. Aynı zamanda 9. ev e, hayata karşı bakış açımız ve vizyonumuzla da ilgilidir. Dolayısıyla yeni bir vizyon yakalama, yeni bir yaşam felsefesi ve yeni bir yaşam görüşü e, edinme konusunda da oldukça şanslı etkiler var. Yani kendinizi de geliştireceğiniz, değiştireceğiniz bir süreç sizi bekliyor olacak sevgili oğlaklar. Özellikle 2019 yılının başından bu yana yaşadıklarınız sizi çok ciddi anlamda değiştirmiş ve geliştirmiş olmalı ki böyle bir arayışa geçiş yapıyorsunuz e, diye söylemek istiyorum. Şimdi 9 Eylül günü de Mars ile Satürn ve Merkür ile Pürt arasında güzel etkileşimler var. Yine sizin 1. ev ve 9. ev aksınızda. Yani size bu ay özellikle yeni bir eğitim, yeni bir seyahat, yeni bir yaşam görüşü veya hayat görüşünüzü değiştirecek. Hayata bakış açınızı, belki maneviyatınızı, dini görüşlerinizi, siyasi görüşlerinizi değiştirecek yeni insanlar ve yeni ortamlarla karşılaşma ihtimalini beraberinde getiriyor gibi gözükmekte sevgili oğlaklar. 10-11-12 Eylül günleri ise biraz zorlayıcı günler. Çünkü Güneş'in Neptün'le ve Mars'ın Jüpiter'le yapmış olduğu sert açılar açıkçası biraz zorluyor olacak. Özellikle Yakın çevrenizin e, iletişim, yakın çevrenize iletişim kurma ve büyük hedefleriniz, büyük resmini görmüş olmanızın e, sebebi büyük resmi görmüş olmanın sebebiyle yaşadığınız o aydınlanma. Ancak bu aydınlanmayı yakın çevrenin bir türlü anlayamaması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle yakın çevreyle kardeşlerle, kuzenlerle her gün görüştüğünüz insanlarla fikir çatışmalarına girebilirsiniz. E, bu fikir çatışmalarından kaynaklı kendinizi e, çevrenize daha uzak hissetmeniz söz konusu olabilir bugünlerde ve aynı zamanda bilinçaltı meselelerinizin de aydınlanacağısında Jüpiter'in de düz seyrine başlamasıyla beraber Ağustos'a içerisinde aslında büyük bir aydınlanma, büyük bir ruhani yolculuğa çıktığınız ve bu ruhani yolculukla beraber hayat görüşünüzü, hayata bakış açınızı yeniden değiştirdiğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Bu süreçte çevrenizdeki insanlardan aynı destek göremeyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar size e, ne yapıyor bu? Hani ne yapmaya çalışıyor havasında davranabilir. Bu bakış açısında olabilir ve siz burada anlaşılmadığınız düşünüp biraz daha içinize kapanabilirsiniz ve biraz daha farklı çevrelere girme eğiliminde olabilirsiniz sevgili oğlaklar. 13 Eylül günü ise oldukça güzel etkiler söz konusu. Güneş ile arasında gerçekleşen açıyla beraber dediğim gibi çok ciddi bir dönüşüm. Bu ruhani dönüşüm. Bu sizin hayata karşı bakış açınızı değiştirecek olaylar. Hem karakterinizi değiştirecek belki de yere gelecek fiziksel görünümüzü de Geçtirecek sevgili oğlaklar Dolayısıyla aslında bu ay baştan tasarlıyorsunuz diyebilirim. Kendinize oldukça içsel e, yolculuğun hakim olduğu bir ay gibi gözükmekte. Özellikle Eylül ayının ilk yarısı. 14 Eylül gününe geldiğimizde ise bir dolunay bizi karşılayacak. Balık burcunda meydana geliyor bu dolunay ve 20 derecesinde. Bu dolunay e, tabi biraz yakın çevre ilişkilerinde. Belki hayatımızdan bazı insanları çıkarmak şeklinde ortaya çıkabilir, çıkarabilir. Özellikle dediğim gibi sürekli olarak çocukluğumuzdan beri vakit geçirdiğimiz ancak bizim yaşadığımız deneyimlerden sonra artık bize hizmet etmediğini veya bizi anlamadığını düşündüğümüz kişileri veya durumları hayatımızdan çıkarabiliriz. Yeni bir eğitim, yeni bir... Değişiklik Özellikle size bu ay yer değişikliği de söz konusu olabilir sevgili oğlaklar. Belki bir tayin, belki birleşikli olarak bir yer değişikliği, belki yurt dışına taşınma kararı alma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu dolunayda bu durumları tetikleyecektir. Yakın çevrenizle uzaklardaki gündeminiz arasında çelişkiler yaşamanız ve biraz duygusal olarak yıpranmanız söz konusu olabilir. Özellikle dolunay gününde iletişim tarzınıza dikkat edin. Yakınınızdaki insanlara, kardeşlerinize, kuzenlerinize, komşularınıza karşı konuşabilirsiniz ulandığınız üslup biraz sert olabilir. Ee, biraz aşağılayıcı olabilir. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Çünkü sizin yaşadığınız dönüşüm ve değişimi karşınızdaki insanlar yaşamamış olabilir ve sizi gerçekten anlamıyor olabilir. Hayata aynı pencereden artık bakamıyor olabilirsiniz. Bunu hissettiğiniz noktada zaten bu dolunayla beraber sizler artık ortam ve çevre değişikliğine gitmek isteyeceksiniz. Dolayısıyla bu değişikliği kırmadan dökmeden yapmakta fayda olacağını düşünüyorum. Yine Dolunay günü iki önemli gezegenin transiti de dikkatimizi çekiyor. Merkür'ün ve Venüs'ün terazi burcu transisine başlaması artık... E Başak Burcu'ndaki transitre son vermesiyle beraber bu dolunaydan sonra gündeminizin biraz daha kariyer konuları olacağı dikkat çekiyor sevgili oğlaklar. Dolayısıyla artık e, hayata karşı bakış açınız belki yeni eğitimler yeni hedefler ve taşınma gündemleri, yer değişikliği gündemleri veya yakın çevrenizden uzaklaşma isteği artık yerine gelecek beklentilerinizi gerçekleştirme kariyer hedeflerinizi gerçekleştirme belki bir evlilik, belki bir iş değişikliği, belki bir ortam değişikliği veya ünvan değişikliğine sizi götürmeye başlayacaktır. Merkür'ün ve Venüs'ün burada olmasıyla beraber özellikle hayatınızdaki kadın figürlerden çok ciddi destekler görebileceğinizi ve e, yükseğe, zirveye çıkmak noktasında şans adımlar atabilmek adına güzel kontaklar kurabileceğinizi gösteriyor. Burada özellikle insan ilişkileri noktasında e, iletişim yeteneklerinizi kullanmalısınız. Merkür ve Venüs burada size şans ve fırsat getirmeye başlayacaktır. E, bundan emin olabilirsiniz. Artık zaten hayata farklı bir bakış açısından bakıyorsunuz ve buna yönelik kariyerinizle ilgili, geleceğinizle ilgili de değişikliğe gitmeniz şart gibi gözükmekte sevgili oğlaklar. Bu ayın bir diğer önemli gündemi ise satürn retrosunun tamamlanması. Ee, evet e, her birinize geçmiş olsun diyorum. Özellikle siz sevgili oğlaklar satürn retrosundan doğrudan etkilenen burçlardansınız. Biliyorsunuz 30 Nisan'dan beridir satürn retro konumdaydı burcunuzdan. Ve karmanın gezegeni sizi zaten güney aydın ve ile beraber fazlasıyla hırpalarken Aynı zamanda retro konuma gelmesiyle beraber çok ciddi deneyimler yaşadınız. Güneşi, ayı yükseleni hiç fark etmez. Bütün oğlak burçları satürn retrosundan tokadını yemiştir diye düşünüyorum. 30 Nisan'dan bu yana yaşadıklarınıza şöyle bir geriye dönüp bir bakarsanız ne demek istediğimi aslında anlayacaksınız. Satürn'ün ileri harekete geçmesiyle beraber artık biraz daha rahatlayacaksınız. Artık neye yöne gideceğinizi daha net bir şekilde göreceksiniz ortaya koyabileceksiniz. Çünkü aslında yolunuzu ve yönünüzü kaybetmiş biçimdeydiniz. Çünkü her şey kontrolden çıkmış biçimdeydiniz Siz sevgili oğlaklar fazlasıyla sorumluluk sahibi ve kontrolün sizde olmasını seven bir bursunuz. Dolayısıyla şartlar çok fazla değiştiği zaman e, kontrol dışı olaylar geliştiği zaman olumlu yönde dahi olsa sizi huzursuz ve tedirgin eder. Bu nedenle e, aslında bu 3-4 aylık süreç sizi fazlasıyla yormuş ve yıpratmış olmalı diye düşünüyorum ki zaten e, videonun başına da bahsettiğim üzere 2019 yılının başından beri bu süreci deneyimliyorsunuz sevgili oğlaklar. Ancak artık e, Eylül ayından itibaren Saturn Kovatransı'na kadar e, yolunuz ve yönünüz, kararlarınız, adımlarınız daha net ve daha açık seçik bir Şimdi devam ediyor olacak. 19-20 Eylül günleri biraz şanslı günlerden özellikle yine dediğim gibi yeni eğitim fırsatları ve yeni kültürler, yenilikler, yeni yerler keşfetme konusunda dönüşüm evresinde olacaksınız ve her zamankinden daha cesur davranabileceksiniz sevgili oğlaklar 21-22-23 Eylül günleri ise biraz zorlayıcı enerjilerin hakim olduğu biraz Neptün'ün burada algılarımızı dağıttığı ve beklentiler, idealler hayaller, hedefler nokta, noktasında bize biraz sıkıntılar yaşattığı durumlar söz konusu olabilir özellikle bugünlerde yeni bir imza atmamaya, yeni kontaklar kurmamaya, iletişimde biraz daha dikkatli olmaya, gayret göster süreci daha iyi yönetebilirsiniz sevgili oğlaklar 23 Eylül günü ise artık güneş başak burcu transitini tamamlıyor ve tra terazi burcu transine başlıyor Biraz hızlı konuştuğum için kelimeleri bazen götürüyorum. Ee, kusuruma bakmayın lütfen. Güneşin terazi burcu transit ile beraber artık yeni gündeminiz, kariyeriniz, geleceğiniz, devletle olan işleriniz, artık toplum önündeki sıfatınız, toplum önündeki statünüz artık sizin yeni gündeminiz. Sevgili oğlaklar ve bu gündemle beraber hayatınıza yeni bir yol, yeni bir yön kazandırmaya başlayacaksınız. Önümüzdeki ayın gündemi de daha çok dediğim gibi kariyer konuları ve gelecek konuları olacaktır sevgili oğlaklar. 25 Eylül günü şanslı bir gün. Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir etkileşim var. Özellikle kariyer konusunda eski konuların yeniden gündeme gelmesi ve kaçırdığınız fırsatların yeniden karşınıza çıkması söz konusu olabilir ama 26-27 Eylül günleri biraz zorlayıcı enerjiler var. Bugünlere dikkat etmekte fayda var. Özellikle burcunuzdaki Plüto ve burcunuzdaki Satürn biraz sizin gelecek hedefleriniz noktasında sizin gerçekten istekli olup olmadığınızı gerçekten neyi isteyip istemediğinizi sınamaya kalkabilir biraz zorlayabilir özellikle bugünlere biraz dikkat etmekte fayda var sevgili olmaklar ve ayı kapatırken bir yeni ayla kapatıyoruz bu yeni ay terazi burcunda meydana geliyor. Terazi burcunun 5 derecesinde yani sizin 10. evinizde meydana geliyor. Bu da artık Ekim ayının gündeminin ne olduğunu bizlere göstermeye başlıyor sevgili oğlaklar. Ekim ayındaki gündeminiz, kariyeriniz, geleceğiniz, yeni iş başvuruları, yeni iş koşulları, belki toplum önünde statünüzü değiştirecek bir evlilik veya bir yer değişikliği bir konum değişikliği iş yerinde terfi gibi konular söz konusu olacak sevgili oğlaklar yeni ayla ayı kapatıyoruz yeni başlangıçlarla ayı kapatıyoruz çok güzel bir Eylül ayı aslında sizi bekliyor ilk yarısında hayata karşı vizyonunuzu ve bakış açınızı geliştirdiniz ve ikinci yarısında kariyerinize geleceğinize yatırım yaptığınız bir ay olacak umarım çok güzel bir Eylül ayı geçirirsiniz kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve Bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler için evrenselkadimbilgiyeteceği.com adresine e-posta gönderebilirler. Her birinize güzel bir Eylül ayı diliyorum. Hoşçakalın.